balan filan her şey alan koynumda besemişim hep bir yılan Ettim talan beni doldurma lan Sırtımdan inmiyor magfer lan Falan filan her şey yalan Koynumda besin içime filan Ettim talan beni doldurma lan Sırtımdan inmiyor magfer lan Hayatta her şey olur bak kaka yorgun Baktım etrafıma birden durdum Dinledim kafamı kendime sordum Yapma hayat beni zaten yordun Var bir sorun durun bir sorun Kafanızı yorun ama benimle mi zorun Sanmıyorum bence sizdedir sorun Bak ben dediniz siz, siz ise durun Hayatım bir film bir part Oku öğren geliş çalışırı tart Çomarsın Mamasını biliyorum ama yine de size eğitim şart Döğüt verince çatılır kaşlar Gelmiyim üstüne dökülüyor yaşlar Üzerim artılıyor birden taşlar Zaten yavuzak birazdan başlar Dinle beni ses kes Ver coşkuyu full ses Piyasada endeks Evlerimiz triplex Kral burda oh yes Veriyor kızlar refleks değilim belki her akles amma. gecenin <gülüyor> sonunda hep seks falan filan her şey yalan koynumda besemişim hep yılan ettim talan beni doldurma lan sırtımdan inmiyo magfer falan filan her şey yalan koynumda besemişim hep yılan ettim talan beni doldurma lan sırtımdan inmiyo magfer merhaba kardeş hayırlı işler kurduğun safsata hep boş düşler sağlam bas yere dik tut başını toparla kendini kötü bu gidişler devrimit artık değişti zaman sanıyorsun kendini benden yaman Bırak bu işleri hepsi oldum bayat Kendini bana bırak geçiyor bak hayat Aga girdi piyasaya seyret gülüm yine hadi beni baby yüksek olüm Bazıları katlanarak olur ki büklüm Sizin gibi müzik yapıp etmem zulüm Albüm yapın hadi piyasaya sürün Hadi biraz gayret biraz da ödün Olmasa anda yine sanatçıya bürün Bu kafayla olmaz canım bir doktoru görün Gizlenirim her türlü kanalda Aga yapmaz pro baganda Ederim etrafı talanda Yine de değilim ben baganda. Falan filan falan beni doldurmadan falan falan filan her şey alan falan Oyunun... be, beni doldurmadan